Bugün 23 Eylül 2021 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay, güne ateşli ve girişken enerjiler veriyor. Erken saatlerde Ay, Oğlak burcundaki Plüton'la dik, Terazi burcundaki Merkür'le karşıt açı yapacak ve 5.04'te boşluğa girecek. Güne gergin ve stresli enerjilerle başlayabiliriz. Günlük görev ve sorumluluklar ön plana çıkarken, daha karamsar ve melankolik hissetmemiz mümkün. Kararsız ve belirsiz enerjiler günlük planlarımızı uygulamamızı da zorlaştırabilir. Çevremizdeki kişilerle anlaşmakta zorlanabilir, iletişim sorunları yaşayabiliriz. Sabah ve öğle saatlerinde şartları fazla zorlamadan akışta kalmakta fayda var. Ay saat 15.37'de Boğa Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün Boğa Burcu'nda ilerleyecek olan ay, maddi manevi güven ve istikrar arayışımızı da arttırabilir. Maddi hedeflerimiz ve para kavramlarına daha fazla odaklanırken günlük yaşamda keyif, konfor ve rahatımızı da önemseyebiliriz. Bugün Akrep Burcu'ndaki Venüs ile Boğa Burcu'ndaki Uranüs arasındaki karşılaşı kesinleşiyor. İlişkilerde özgürlük ve sadakat konuları daha fazla sorgulanabilir. İlişkilerde tutkulu ve dürtüse eylemlerde gözlenebilir. Maddi paylaşımlar ve finansal piyasalarda hızlı ve beklenmedik durumlarda dikkat çekebilir. Spekülatif piyasalarda dikkatli olmakta fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.